ADB açısının ADC açısına eş olduğu verilmiş. Bunu hemen yazalım. ADB açısı şuradaki açı ve bunun ADC açısına eş olduğu söylenmiş. ADC de buradaki açı. Bir de BAD açısı var bu açı. Bunu da şöyle iki yayla işaretleyelim çünkü şu açıya eş olmayabilir. BAD açısı ise CAD açısına eş. CAD'de neresi? Bu açı. Buradaki açı. Şimdi BAD üçgeninin CAD üçgenine eş olduğunu ispatlayın. Güzel. Verilen bilgiler burada BAD açısının CAD açısına eş olduğu verilmiş. Ayrıca ADB açısı da ADC'ye eşmiş. Şimdi ADB'nin ADC'ye eş olduğunu işaretledik. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Bildiğimiz bir şey var, o da şu. Bu doğru parçasının uzunluğunun kendisine eşit olduğu. Bunu söylememizin, ifade etmemizin sebebi, AD doğru parçasının iki üçgenin de elemanı olması. Bunu da işaretleyelim, kendine eşit. Bunu yazalım hatta. Şöyle düşünüyorsunuz, bu doğru parçası iki üçgenin birden kenarı. Yansıma özelliğine göre, ad doğru parçasının ad doğru parçasına eş olduğunu yazabiliriz. Bir şeyin kendine eşit olduğu en bariz, en bilinen özelliktir. Yansıma özelliği. Ve bunu söylemekle, soldaki üçgenin sağdaki üçgene eş olduğunu ispatlayacak kadar bilgiyi toplamış olduk. Şimdi iki üçgenin eş olduğunu söyleyebilmemizin sebebi, bu açı, bu kenar ve şu açının diğer üçgendeki şu açı bu kenar, e, şu açıya eş olduğunu biliyor olmamız. Açı-kenar-açı teoreminin mantığını başka videolarda, eski videolarda görmüştük. Bir üçgendeki bir açı, bir kenar ve bir başka açı, başka bir üçgendeki elemanlara eş ise, eş olmayan bir üçgen çizmek imkansızdır. Bu temel bir teoremdir ve şimdi yeterli bilgimiz var. Şimdi köşeleri doğru şekilde sıralamak kaydıyla koşuluyla B köşesinin karşılığı C olur ve sonra A ve sonra D. Yani BAD üçgeni CAD üçgenine eşittir. Sebebimiz açı kenar açı eşlik teoremi.